Merhaba, ben Melis Dura. Benim gönüllülük hikayem üniversiteye başlamam ile başladı. IEEE öğrenci topluluğuna katılmam ile beraber hep farklı projeler ve gönüllü etkinliklerin içerisinde oldum. 2019 yılında bir sosyal sorumluluk projesi olan Elif Gizem Akkaya projesinin Hacettepe Üniversitesi koordinatörüydüm. Peki nedir bu proje? Öncelikle bu projeye ismini vermiş olan arkadaşımızı tanıyalım. Elif Gizem Akkaya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi ve bir IEEE Öğrenci Kolu Gönüllüsü'ydü. Güven Park'ta gerçekleşen hain bir terör saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Geriye bir ismin insanlığa umut olma hali olan projeyi bırakarak. Bu projenin temel amacı genç nesillere bilim, teknoloji ve mühendislik kavramlarını aşılamak, üniversite okuma farkındalığı kazandırmadır. Ve bu amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahibi bir lise belirlendi ve eğitimlere başlandı. Proje kapsamında farklı bölümlerden üniversitemiz öğrencilerine ve belirlenen bir liseye temel elektronik ve robotik kodlama dersleri verdim. Eğitimler sonucunda liseli öğrencilerimiz kendi projelerini çıkarabilir düzeye geleceklerdi. Son olarak da projeler yıl sonunda Elif Gizem Akkaya proje sergisinde sunulacaktı. Sürece gelecek olursak, öncelikle bu görevi aldığım için oldukça heyecanlıydım. Öncesinde de liseye eğitimlere gidiyordum ama koordinatör olmak çok daha farklıydı. Proje belirleme süreci, bu projeyi çıkarabilmek için eğitimlerin planlanması, eğitim materyallerinin hazırlanması, liseyle görüşmeler, dilekçeler, yazışmalar ve çok daha fazlası beni bekliyordu. Öncelikle proje için gönüllü üniversiteli arkadaşlarıma dersler vererek başladım. Ardından ekip halinde liseye gidiyorduk. Uygulamalı dersler yapıyorduk. Elektronik devre kurmayı öğrenen ve ufacık bir LED yaktığı için sevinen öğrencilerimi gördükçe çok mutlu oluyordum. Karşılıklı olarak başarı hissini tadıyorduk. İkinci döneme yoğun bir şekilde başlamıştık. Ta ki Pandemi sebebiyle eğitime ara verilene kadar. İlerleyen süreçte proje sergisi de iptal oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmiş olabilirdi ama başladığım bu görevi de yarım bırakamazdım. Ve eğitimlere online olarak devam ettim. Zoom ile canlı dersler işledik. Bir YouTube kanalı açtım ve buradan ders videoları paylaştım. Süreçte hem liseli hem de üniversiteli arkadaşlarımla hep iletişim halinde olduk. Yeri geldi online derslerin ardından sohbetler ettik. Bu süreç hepimiz için çok zorluydu. Son olarak projenin yapım aşamalarını video olarak hazırladım ve öğrencilerime sundum. Gönül isterdi ki liseli arkadaşlarımızla beraber projemizi çıkarıp sergi günü heyecanını yaşayabilseydik. Sosyal sorumluluk projesini bu şekilde sonlandırdım ve görev süremin sonuna geldim. Ama bu asla tam olarak bir son değildi. Kalbine dokunduğumuz her öğrenci de yaşayacaktı. Farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bizlere. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.